Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal Yayınları'nın hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında açı ortay konusunun iç açı ortay teoremi testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde AN açı ortay olarak vermiş. E ne yapacağız? Kollar oranı tabanlar oranı. Ya da hocam şurada yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan x'i direkt 4 diyebilirsin. Ya da 6 bölü 8 eşittir. Hadi soldan sağa soldan sağa. 3 bölü x'e eşit deyip yine sonuca ulaşabilirsin. Ya da 6 bölü 3, 8 bölü x deyip. Ama oran şeklinde kat şeklinde gittiğin zaman daha rahat ve daha seri bir şekilde bulacağını sen de farkındasın. Örnek bir, 4 çıktı geldik örnek 2. Bak burada nasıl? Tabandaki oran 1'e 2, 1'e 2 yani burası 2x. Direkt 2x eşittir 12 deyip x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Oran şeklinde kat şeklinde gitmek daha mantıklı. Ya koldan kola ya tabandan tabana ya da sol taraftan sağ tarafa şeklinde. Evet x6 çıktı. Geldik 3'e. Bu sefer bak ne koldan kola tabandan tabana oran yok. Ne de sol tarafta öyle bir oran var mı yok. Mecbur klasik yoldan yapacağız. xx diyelim. Kollar oranı yani x bölü 9 eşittir 4 bölü x diyeceğiz. Buradan x kare eşittir 36'tan x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani bizden ne isteniyor çevre. Çevreye bakalım o zaman. X'i 6 bulduysak eğer. Hocam x6 ise bunların hepsini toplayacağız. 6, 9, 6 ve 4'ün toplamı. 6, 9, 6 ve 4'ün toplamı. Yani kaç yapıyor buradan? 25 yapıyor. Örnek 3, 25'lik geldik örnek 4'e. Evet koldan burada kollardaki oran belli. 4 bölü 6. En sadesi 2 bölü 3. Yani burası 2K iken buraya direkt 3K yazabiliriz. Çevreyi de vermiş bize. Yani topla 5K artı 10 eşittir. Kaç? 15. 5k eşittir. 5'ten k'yı da böylelikle 1 yazar. K katı yazık şeklinde yazmak daha mantıklı oluyor. X buradan 2k. K yerine 1 yazdığımızda cevap da 2 çıkar. Örnek 4. 2 oldu. Geldik örnek 5'e. Bak bu sefer açı ortayın bu tarafında oran böyle 16 bölü 8. 2'ye 1 oran var. E hocam burası da 2k ise şöyle şuradaki oran. Burası da k olmak zorunda. E 3k artı 16 artı 8. Yani 24. 3k artı 24. Çevre olarak 42 verilmiş. O yüzden topladım. 3K buradan kaç yapıyor? 18 yapıyor. K'yı da 6 buluruz. E bizden X. X de K'ya eşitti. K'da böylelikle 6 çıkar. Örnek 5-6 oldu. Geldik örnek 6'ya. E şimdi bu 45-45 bak. Açı ortaya vermiş ama 45-45. E niye vermiş? 90 derece. 3-4. 5 üçgeninden dolayı direkt buraya 5 yazabiliriz. E 3'e 4 oran var kolda. Tabanda da 3'e 4 oran olacak. Yani 3K ise burası 4K olur o zaman. Toplam 7K'yı bulduk. 7K 5'e eşit. K'yı da böylelikle 5 bölü 7 olarak buluruz. BN isteniliyor bizden. BN'ye bakacak olursak o da 3K. Yani 3 çarpı 5 bölü 7'den cevabı kaç buluruz? 15 bölü 7 olarak buluruz. Evet örnek 6. Böylelikle 15 bölü 7 çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani iç açı teoreminin kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.